Benim adım Osman, ben bu cihana mührümü basacağım. Babamın ortağını başınıza mezar eyleyeceğim. Kurtlar kurtlarla çakallar çakallar. Çakalların hükmü. Çakalları Kurtlar aya, kalkanak adadır. Kim ki fitre Hainlik yaparsa Kim ki Arkamdan oyu çevirmeye kalkarsa Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Babanın kurulduğu unutmam Gölgesinde yaşadığımız Tangalı sancak Ve Benim de Kara pusadım üzerine Anlıyorum ki Açılım Her bir